Selam arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizinle öncelikle bir hikaye paylaşmak istiyorum. Bu hikaye benim için de yani çok önemli olan bir hikaye. Çocuğun biri kaza geçiyor. Kaza sonucu sol kolunu kaybediyor. Ama çocuğun isteği yoga ustası olmak. Yoga ustası olabilecek deyip üzülüyor aile, ağlıyor. Ailesi bunu görüyor. Onlar da üzülüyorlar. Bir yoga ustasının yanına gidiyorlar. Bizim çocuğumuzun aile böyle diyorlar. Kocayı yani evlerine çağırıyorlar, davet ediyorlar. Hoca çocuğun iyice bir suzuyor, iyice bir bakıyor. Ondan sonra diyor ki, bir ay boyunca benim dediğim hareketi yap. İki ay boyunca, üç, dört, beş derken çocuk diyor ki, hocam bu hareket benim. ne işime yarayacak? Ben mesajdan tek bir hareket yapıyorum sadece. Başka bir hareket yapmadım. Hoca da söylüyor, seni bir döviz turnuvasına, yoga turnuvasına yazıyor. Oraya gitmen lazım. Çocuk da diyor ki, hocam yani... Ben nasıl yapabilirim? Tek bir hareket biliyorum. Sol kolum da yok. Ama yine de hoca ikna ve gidiyor. Birinci rant kazanıyor. ikinci rant kazanıyor. Üçüncü rant da kazandı. Sıra geldi sezon finalinde. Sezon finalinde de zor, hiç zorlanmadan kazandı. Sıra geldi finale. Çocuk kaçmak istiyor. Hocam diyor, final yani çok zorlu bir rant. Ben finali nasıl yapacağım? Yapamam. Hocası da söyleniyor. Seni saygındığına yakışmaz kaçmak. Gülerek. Sen kadırga basacaksın diyor. Çocuk da tamam diyor. Yani kendinden emin değil ama yine de yoga dövüşüne katılıyor. Yogaya katıldıktan sonra da finalde kazanıyor. Çocuk şaşırıyor. Finali kazandığı için. Diyor ki ben yani hocam bu dinali nasıl kazadır? Sol kolum yoktu. sakattı. Hocası da yine giriyor ve söylüyor. Senin bir kolun yoktu ama senin zaten yani yeteriğin buydu. Sol kolunun olmadığı için o hareketin önleyebilir. Hareket önlemenin tek yolu sol kolundan tutup yere doğru devirmek. Kocası da böyle diyor. Yani neymiş arkadaşlar? Zorluk getiren şeyler de bizim için hiç olarak geri dönebiliriz.